Burası buradan buraya kadar bir 4-5 metre girecek Buradan buraya kadar 4 Yani tam ortaya Tam ortaya bağlandı sistemde İşte nemlendirmede buradan böyle Buradan da böyle Ulan ileriden de böyle çekilecek yani Tam, tam çizdiğim gibi İşte burada 6 tane yol var Dümdüz sahil kadar. 13-12 metre bu